1.800,651,1976, 61075,42 Borsa 5.214 ve Bitcoin 16.776 ile günü yükselişte kapattılar. Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı. Savunma ayrılan ödenekte düşüş yapıldı. Bakan soy aşkları Şırnak'ta 3 terörüs etkisi hale getirildi. İran'da hava kele sebebiyle eğitim ve salgın kadar uzaktan devam edilecek. Çınak'ta 5 yıllık kan davası doğalar eşiğinde sona erdi değerli izleyenler. Büfeyi boş gören hırsız tüm parayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında yakalandı. Bakan koca 3 adımda çözüm diyerek paylaştı. İşte ilaç tedarik sorun sorununa karşı alınacak önlemler detaylar tarihhaber.com'da. Türk İş Genel Sekreteri Kavlak'tan sert sözler geldi. Ben artık Türk rakamlarıyla masaya oturmam dedi. Dünya Kupası finali öncesi mesilen heyecan yaratan paylaşım geldiği Dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi şuur toplantısı öncesi doğum günü sürprizi yapıldı. Bu haberimize günün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.